Merhabalar, şimdi arkadaşlar Yılancı Hacı Macit'in oğlu, Yılancı Mehmet Macit'in ofisindeyiz, yerindeyiz ve burada yıllardan beri bir şifa ocağı el verilerek bir ocak kurulmuş. Hem bu ocağın hikayesini dinleyeceğiz birazdan. Hem de buradaki mekanizmaları birlikte konuşacağız ve buradan ne şifalar alabiliriz, nasıl faydalanabiliriz, değerli büyüğümüz bize bunları aktaracak. Bunlar hem şunu söylemek istiyorum: Binlerce yıldır el verilerek şifa yapılır. Yani bazen atalardan, bazen büyüklerden, bazen bir şifa ile, bazen bir bilgi ile bazen bir himmet alınabilir. Ama bu işin bir okulu yoktur. Gülemi vardır, kalbi vardır. Diplomasıyla dışarıdan verecek herhangi bir sertifikaya değil, gerçekten asıl sahibinden olanır. Şimdi soralım. Bu iş nasıl başladı? Dedelerden evet. ya da babalardan ilk başlangıcını bize anlatırsanız. Şimdi ilk başlangıcı ee, işte dedem rahmetli yeni evli olduğu yıllarda çok eski yıllarda Belen'de e, eski bir han var. Ta Osmanlılar'dan kalma bir han. Bu hana 50 metre mesafede bir ev, evde oturur, ikamet eder. Ve orada her gün işte arkadaşlarıyla oturur, bir cemaat oluşur, çay içerler, sohbet eder, ederler imiş. Ee, bir gün yine böyle bir cemaat oluşmuş sohbet ederken bir anda bir eli asalı, nur yüzlü, sırtı heybeli bir zat peydah olur. Selamünaleyküm cemaattir. Aleykümselam bey amca buyur derler. Hemen ona yer gösterirler. Ve otur evladım der ben çok yorgunum. Uzun bir yoldan geldim. Hancı kim içinizde? Ben bey amca. bana bir yatak ya da bir oda. Belki bu arada e, hancı, bey amca Üzgünüm, ne yatak var, ne de oda var, dolu, niye evladımdır? İşte o yıllarda bu ipek yolu ticareti yapan zengin Araplar, yayla yapan Araplar, kervancılar orada gelirler yaz günü, yayla yapanlar, istirahat ederler. Bu nedenle de çok para verip bütün odaları bunlar tutar. Diğer insanlara oda kalmazmış yani yine de o gün de öyle olmuş. Ve Mübarek adam oturur, dedem rahmetli bir hancı, bir çay getir, bey amca yer, bir çay ikram eder, çayı bu mübarek adam içer, çayı içtikten sonra dedem rahmetli der ki, bu amca buyur benim evime gidelim, seni benim misafir diyeceğimdir. Ve kabul eder, beraber kalkarlar, eve giderler, dedem rahmetli o yıllarda işte yeni evli bir kat yatağı var, bir iki çum, hasır masır. Bir şeyleri var, yokluk, kıtlık, fukaralık yani varmış o yıllarda. Kendisi beraber yattıkları o yatağı, babaannem de yattıkları yatağı bu mübarek insana Bu insan orada yatar, kendiler de mutfakta üzerinde, hasır üzerinde uyurlar Çünkü yaz günü olduğu için soğuk o kadar yok. Sabah ederler, sabahleyin kalkarlar, bir yer sofrası açarlar. Neyi var, neyi yok, bir kahvaltı. E, yaparlar. Kahvaltıdan hemen sonra handan acı bir çığlık gelir. Dedem fırlar. Hancı, hancı ne bağırıyor o adamla? Ne oldu ona? Mecid Efendi der adamı bir yılan soktu. Adam ölüyordur. Bu arada o bir insan da onu duyuyor. E, ki duyuyormuş yani ki hissediyor herhalde. Mecid Efendi o adamı kucaklayıp buraya getirsin derler. Hancı'ya bağırır dedim. Adamı alın kucaklayıp getirin. Getirirler, bu mübarek adam, bu yılan sokun adamı, Bismillahirrahmanirrahim'dir. Şöyle bir sırtını sıvazlar ve adamda bir anda bütün ızdırabı dinir, hiçbir şey kalmaz. Dedem hayretler içerisinde sorar, der ki, beya hoca Allah aşkına ne yaptın da bu adama, bir anda bu adamın bütün ızdırabı dindi. Meclis Efendi der, seni çok sevdim, bundan sonra bu görevi sana vereceğim, bu görevi sen yapacaksın. Ancak burada değildir. Burada fazla yılan yoktur. Ovaya gideceksindir. Yani Çukurova'ya ya da buraya işte. Boğanda bu... Bu neredeler? Boğanda, Belen'deler. Tabii beledeler. Beledeler. <gülüyor> Evet. Oraya gideceksindir. Dedem de kabul eder. Dedeme orada el verir. Mecid Efendi de bak der, bu Cenab-ı Allah'ın ilahi bir gücü. Ben Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin el verdiği bu zatlardan biriyim der yani. Ve dedem de yani orada bu eli oradan alır. Neyse e, bu mübarek adam dedi Mecid Efendi benim yolum uzun. Yolcun atı tavlanmaz müsaade. Ben müsaade rica edeceğim. Hakkını helal ettir. Karşılıklı helalleşirler. Bu mübarek insan şöyle bir on adım gider. Dedem de on adım gider. Dedem anasını döner bakarken mübarek insan yok kaybolmuş. Ve ee, bizim ailemize bu en yani bu Ocak dediğimiz bu el intikal eden neden vasıtasıyla. Neden oradan buraya gelir göçerler. buradan işte yer verirler, bahçe tarla derken ev er yapar, buraya yerleşir, burada 67 yıl bu görev aralıksız yapar ve belki milyonlarca insana şifa olur. Bütün yılan sokanları, akrep sokanları, böcek sokanları, kene ısıranların hepsini tedavi eder. Gelen geldiği anda iyileşir gider. Evvelallah sonra canın üzerinde geldikten sonra bizim hanemize, ocağımıza herkes şifa bulur. olur evvelallahsı olarak. Canın üzerinde geldiyse şifa bularak gibi. Evet tabii tabii. Canın evet. üzerinde geldiği zaman yeter ki gelsin şifa bulur. Bir de şimdi insanlara diyelim ki biz dört yoldayız buradayız şimdi. Tekirdağında bir divan sokuyor. Adam oradan bizi telefon açıyor. Ben burdan onun anne ismini, kendi ismini istiyor, bana diyor ben burada Gıyabır'da okuyorum, Allah'ın izniyle orada iyileşiyor evvelallah sonra. 10 dakika sonra beni arıyor, diyor ki hocam Allah razı olsun benim ızdırabım geçti diyor insandır. Evet. Bu samimi söylüyorum bu? bu bir gerçek. Şimdi sizin bu yaptığınızla ilgili bugün Almanya'da makineler yaptılar. Evet. Uzaktan kişinin küçücük bir frekansına yani ister bir tükürüğü, bir devrasını, evet, evet, bir saçına evet, evet aynı şekilde uzaktan etki yapabilen şu cihazlar var. Evet. o bilimsel olduğu zaman hiç kimse ona aa bu nasıl bilmek oldu değil mi? Tabii tabii tabi buradaki de aslında bilimsel. Bunları anlatacağız, izah edeceğiz. Evet. Sadece ilim biraz ince bir ilim. Evet. Şimdi dedem rahmetli bu görevi 67 yıl yaptıktan sonra hastalabilir, hastaneye düşüyor. Bu bölgenin de hastane biten İskenderlu'da varmış o zaman. İngilizlerden kalma bir hastane. Çok eski bir hastane. Orada yatıyor. Babam da o yıllarda 17 yaşında. Küçükmüş yani. Rahmetli babam. Bu sefer e, babamın amcası yani dedemin kardeşi ona refakatçi olarak hastanede kalıyor. Bakın bu da çok önemli. Şimdi orada dedem artık ona da ölüm... işte artık işe geliyor. Ayağım oluyor, vakit geliyor. Diyor ki, hayrettin kardeşim diyor, buyur abi diyor. Sana bir bir emanet verecek, bu emaneti bütün oğlum Hacı'ya veriyor, babamı işaret ediyor. Şimdi bu dedem orada vefat ediyor, Hayrettin amcam da buraya geliyor, cenazeyi getiriyor, içerisine artık bir adam şeytan girmiş. Diyor ki ya ben bunu Hacı'ya neye gireyim ki? Hacı küçük çocuk diyor, bunu ben yayayım diyor, ben yapayım Taziyeye gelen bütün insanlara orada yayıyor. Diyor ki, kardeşim elini bana verdi, bana verdi, bana verdi, ben yapacağım. Bundan bana gelin, diyor. Şimdi neyse, bile tamam diyor. Cenaze işte artık taziye bitiyor. 15-20 gün, bir ay eskiden çok uzun süremiş taziyeler. İşte hasta gelmeye başlıyor. Okuyor, tesir etmiyor. O ok, tuz veriyor, yağ insanlara, akrep sokuyor, yılan sokuyor. Yani bu adamda hiçbir şey yok. Niye yok? Emanet teslim etmedi. Bir gece kan batıyor bu. Bir uyanıyor ama uyanmadan evvel birileri bunu bastırıyor. Diyor ki emaneti teslim et. Emaneti teslim et. Emaneti teslim et. Bu kan içinde uyanınca hemen kalkıyor tak tak tak tak. tak. Babam ufak ya o zaman kapıyı çalıyor. Babam da korkuyor. Heyecanlanıyor rahmetli o zaman. Gel çocuk. Buyur amca diyor. Hayırlı bir şey mi var? Oğlum diyor. E gel görüşürüz. Diyor ki şu emaneti sana teslim edeceğim. Bana büyük sıkıntı geldi. Ben yanlış yaptım, Allah beni affetsin diyor. Ve orada babam, dedemin emanetini bırakıyor. Ve o andan itibaren babam rahmetli başlıyor. Büyük, güç babam 17 yaşında 17 yaşında büyük bir ilahi güçle gelen hastalara okuyor, iyileşiyor, tuz okuyor, bal okuyor. Ve evsun birebir Allah sonra güçlü bir şekilde tutuyor. Ve babam rahmetli de bunu 65 yıl yıldır Babam rahmetli de gitti Kıbrıs'ta Beş Parmak Dağları'nda bütün ordumuzu, askerlerimiz evsunladı. Eski yıllarda burası dört yılda ulaştırma taburu vardı, tam taburu vardı, uçak savar taburu vardı. Ben ee, Bir sürü askerimiz vardı, burası Acemi Birliği'ydi. Bütün askerlerimizi evsunladı hem burada hem Kıbrıs'ta hem taklikata giderken Güneydoğu'da, Doğu'da Allah'a şükür bir askerimize bir şey sokmazdı. Ve şimdi de aynı girelim. Ben yaptığım bakım bugün Afrin'de, Suriye'de e, bulunan tüm askerlerimizin hepsi tarafından ev sunlanmıştır. Tamam buraya gelirler. Şimdi bu ev yapıldıktan sonra hangi böcekler, hangi hayvanlar şimdi, zarar denemiyor? Şimdi şunu bir, bir izah edeyim. Şimdi ev sonra akrep, yılan, böcek, örümcek, kene, kuduz köpek, Kesinlikle bütün zehirli sürüyen hayvanlar Allah'ın izniyle bu bağdan yağlayan ya da tuzdan yağlayan insanları kesinlikle sopamaz. Soksa bile, üzerine bassan bile, ısırsa bile bu bizim değil. Cenab-ı Allah'ın ilahi bir gücü diş geçiremiyor hayvan. Zehir veriyor. Akrepler iğneyi vuruyor, vuruyor, vuruyor, buraya. Zehir burada bir damla süt gibi derinin üzerinde kalıyor. Bunları insanlara gösteriyoruz. Yılan ısırıyor mesela diş geçiremiyor. Hatta sen bir tane yeni soktu getirdi dedin. Evet, evet, evet, evet. İşte burada bir artık, evet. bak canlı, canlı birini sokmuş. Yerine, sokmuş. Evet. Ee, üç yerinden zannediyorum soktu. Üç bunu. yerinden, evet. Toprakkan'a dediği gece şey, saat bir buçukta geldi bunu. soktu adamı tilav ettik, Evet, evet. evet. olasılık. Şöyle göstereyim alttan. Şimdi bunu benim araştırma ile vereceğim. Oradan istiyorlar. Yani ee, buranın bölgesine akrepleri, zeynilerini... Akrep, <gülüyor> üniversite talebeleri tesadını veriyor ya, bazıları evet. ödev olarak bunları veriyorlar. Yılan istiyorlar, akrep istiyorlar. Bunların zihininde serum yapıyorlar. Evet. Yılan, akrep. Bunları istediklerken onu torba olarak, kutulara koyup gönderiyoruz. Evet. Yani evet. orada da şifa buluyor insanlar. Şimdi ben burada bir şey söyleyeyim ondan sonra devam tamam, edelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz evet. ki... Bazen aktarıyoruz, Anadolu'nun dünyanın dört bir tarafında manevi vazifeler çalışıyor. Hiçbir yer boş bırakılmıyor, boş da değil. Yani iyileşmeye niyet eden, talep eden için her zaman vazifelileri var. Sen niyet edersen doğrusuyla buluşursun, niyet edemezsen de niyetin neyse onunla buluşursun. Burası doğru bir yer, doğru bir vazife yapılıyor. Evet, Şimdi. İnsanlar diyecek ki ya bu bal nedir, bu tuz nedir? Şimdi bu tuzumuzun ev son bir yıldır. Bir yıl. Aynı zamanda bu tuzumuzla müstakil bahçeli evimiz varsa ya da bahçemiz varsa, bahçemizde yılan, abdek işte bu bahsettiğimiz sürüngen hayvanlardan var ise, bunların evimizden ya da bahçemizden çıkıp gitmesini istiyor ise, bu tuzu bir kova, bir iki kova yeteri kadar toprakla, bildiğimiz temiz bir toprakla var karıştırırız ve bahçemizi olduğu gibi böyle tuz ekeler gibi şerit şeklinde komple eviyle beraber çeviririz. Bir iki şöyle iki metre bir geçiş yolu bırakırız. İçeriden kaç senin için? Tabii ne? bu 24 saat altında varsa içeride zehirli sürüngen hayvan Cenab-ı Allah tarafından bunlara bir sıkıntı gelir. Acele bu çevre aranı terk etmek isterler ve ara bu geçiş yolu bulurlar. Buradan terk eder giderler. 24 saat sonra da kovanın bir avuç, tuzla karışmış toprak, bırakacağız. Onunla da, da bu geçiş yolunu kapattığımız zaman yine Bismillahirrahmanirrahim diye böyle kapattığımız zaman bir daha da bu ana Allah'ın <gülüyor> dile gelmez. Tabii. Tabii. Tabii. Şimdi burada görüyorsunuz ki yine tuz çok şifalı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Çünkü evet. tuz bilgi taşıyıcı bir şey. Yani canlı bir şey, ölü değil ama bu tabii rafine bir tuz değil bu gerçek, gerçek bir tuz, gerçek bir kaya tuzu, doğal bir tuz ve içerisine bilgi yüklenebiliyor. Bunun çeşitli videolarımızda biz anlattık nasıl bilgi yüklüyor, ışığı bilgiyi nasıl içine absorbe ediyor ve nasıl taşıyor. Onun içinde hatta sulara bile karıştırarak cevabı bulabiliyoruz. Şimdi bal nasıl? Şimdi bu balımız bizim bir doğal balımız. Bunu biz her yerde bunu bulmak mümkün değil. Çünkü günümüzdeki bütün ballarda glikoz, şeker, mısır, şunur, kalkın maddeleri var. Onlarla bu evsul olmaz. Balımızın saf olması lazım. Biz de bunu e, Karadeniz'de bir arkadaşımız üretiyor, ondan getirtiyoruz. Her ne kadar bugüne kadar hiç e, bozuk çıkmadıysa da mutlaka yine de bunu laboratuvarda analizini yaptırıyoruz. Ondan sonra bunu okuyorum. Bu bal ömür boyu okulmuş bir evsundur. Bundan üç kez kıllayı dönüp Bismillahirrahmanirrahim deyip yiyen herkes ömür boyu evsundanmış olur. Ömür boyu hiçbir zehirli sürüngen hayvan o insanlara Allah'ın izniyle evvel Allah sonra sokamaz. Soksana de, zehir göremez. Bakın ne kadar büyük bir iddia gibi görüyor değil mi? Evet Fakat hakikat. Evet Denemesi de veda. Kullanması da, da veda. Evet. Peki. Şimdi bunlar diyelim ki Efsun için yani evet. bir bilginin aktarımı için. Evet. Şimdi arkadaşlar homeopati nedir? Bütün şu anda İngiltere, Almanya, Avrupa'da homeopati diye bilinen bilginin özü bu değil midir? Ya da frekans cihazlarıyla bilgi aktarmanın biyo rezonans sistemleriyle yakından ve uzaktan bilgi aktarımının temelinde bu yok mu? Bakın binlerce yıldır Anadolu'nun yapıyor, biliyor. Evet, Şimdi bir de Tabii biz e, kendimizi böyle geliştiriyoruz, geliştirmek zorundayız da, araştırıyoruz. E, bazı bulgularımız var, bazı işte bitki özleri, bazı işte bitki yağları. Belki neyse bir şeyler yapıyoruz, böyle bir krem geliştirdik. Bu kremimiz neye iyi gelir? İnsanların diz ağrısı, e, boyun ağrısı, sırt ağrısı ve romatizmal hastalıklara çok güzel geliyor. Birçok çok arkadaşımız da bu ve yüzde yüz şifa buldular. Bir de bunu yaptırıyoruz. Bunun içeni çeşitli işte bitki özlerinin yanı sıra yüzde 66'sı yılançık otunun kökündeki yağdır. Yani bu çok şifalı bir kremimizdir. Bundan da bu tür rahatsızlığı olan arkadaşlarımız kullanabilir, isteyen olursa da bunu kargoyuna da gönderebiliyoruz. Bal evet. olsun, tuz olsun, krem olsun gönderebiliyoruz. Bir de tabii şöyle bir şey var. Evet. Ee, ülkemizde arkadaşlar yılancık rahatsızlığına yakalananlar varsa Evet. Şifa adresi burası. Evet, Allah'a yani, sonra, evet Allah'a evet, sonra. birçok hastanelerin, başhekimleri ya da bilimin duanyanları gelip tabii, eğer evet. bir yakınlarında rahatsızlıkları varsa şifa adresi burası. Evet, Allah'a sonra. Bakın, bunun için bir okul yok. Bunun için dışarıdan bir şey yok. İçten kaynayanı, içten geleni aktarmak var. Onun için her birimiz ne diyoruz? Kalbimizle buluşmamız. Kalbimizin perdesini açmamız. Kendimizle, kendimizden gelenle buluşmamız çok önemli. Kendiyle buluşamayan çünkü an içerisinde yarat anla buluşamaz. Biz kendimizle buluşmak durumundayız. Ve eğer şifa istiyorsak da, şifacı olma talebimiz varsa da bugün görüyoruz ki bir sürü eğitimlerle, sistemlerle insanlar diplomalar alarak ben şifacıyım evet. tabii ki belli insanlara faydalar verilebilir silindir, duygudur bunlarla paylaşılabilir ama gerçek şifacılığın diploması nereden gelir? evet, evet. buradan Güzel da çok şükür evet. teyil ediyoruz ki e evet. bu şifa kapısı ve bunun gibi ülkemizde dünyanın dört bir tarafında şifa kapıları var. Ama önce hep deriz ki derdine derman ararken derdin sana dermanmiş. Önce derdinin sebebini anla. Bunu bil fark et. Ve bununla birlikte de şifa şifadır. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir daha söylemek evet. istiyorum. Şimdi bizi Türkiye'nin her tarafından arkadaşlarımız arayabilir. Bizden... Ee, işte bal talep edemelidir tuz talep edebilir, Telefon telefonu arasında isterseniz evet, 0542 217 1264 bu evet. telefondan araya herkes bana ulaşabilir bir de e, yılancı Mehmet Macit diyerek internette sayfamızla gelip evet. tedavi ettiğimiz bütün hastaları evet. e, resimleriyle beraber orada görüp inceleyebilirler. Zaten e, biz de İstanbul Şubesi gibi tuzlardan, ballardan aldık Burada İstanbullulara şifa vermek üzere kendi merkezimize onlara da İnşallah. aracılık etmeye niyet ettik. İnşallah. Çok teşekkür ederiz, ben çok teşekkür sağ olun. Vereyim, şifalar olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sağ olun.